Ee, ne kadar okey 17 skin pack'imiz var. Aa level de levelimiz de var ha. Level atlayabiliriz. Kaçıncı level? Ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo hayır. Merhaba dostlarım ben Serdar ve ee, Commonwealth'e, Çorak Topraklar'a, Osman'ın hikayesine baştan hoş geldiniz. En son bölümde, ee, geçen bölümde ee, bu Mayalurk'leri falan filan öldürmüştük. Şuradaki dostumuza yardım etmiştik. Sadı Metis ismindeki dostumuza yardım etmiştik ve Osman'ın ee, biraz... Bazı şeylerle savaşmakta da çok iyi, bazı şeylerle da um, gelişmeye ihtiyacı olduğunu anlamıştık, wow! burada bir şeyler varmış, wow! Olum iyiymiş lan burası, ben burayı bir dotlayayım. Şimdi ne yapacağız, şimdi aslında önceki bölümde yapmak istediğimiz şeyi yapacağız ve Ten Bluff'a gideceğiz. Ee, Osman buradaki e, yerleşik halkla konuşacak ve Onların nasıl bir yardım istediğini öğrenecek. Sonra bir şöyle bir şöyle bir tur yapacağız, süratacağız ve aşağıya doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Baştan bir recap'lemek gerekirse bu tabancamız var. Şurada bir otomatik tabancamız var. Tamamen mermilerini şey olarak kullandığım çok geçici bir silah bu. Diğer yandan şurada bir altı patlarımız var, revolverımız var. cenkos buna bayılır da burada olsaydı, ama bunun mermisi yok. Ee, burada da bir şatkanımız var. Şatkan da yine geçici bir silah. Eee revolverımıza bol bol mermi bulana kadar. Merhaba. Hey wo wo Niga! okay Shh, calm down. Chill. Abi rahat, sakin. Sakin. Bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım. Size şey istemiyoruz. Siz burada yardım istiyor musunuz? Ben yardım etmeye geldim. Yardım etmeye geldim. Sıra gerekiyor. Okay. I'm with the Minutemen. I'm here to help. You're with the Minutemen? I didn't really think you fella still existed. We sent word with one of them passing traders. But honestly, I never expected anything to come of it. Most people don't put much stock in the Minutemen these days after Quincy. Bad business that. Is there something you need my help with? Oh, yeah. Adam'ın ha bak iki karizmatik insan tabi üzerindeki birazcık daha iyi olabilirdi kıyafet. O zaman 10 numara olurdum. Ben yaparım. E şimdi ben bu bedava yapmayacağım. Katılacak <gülüyor> mısın ben bunu yaparsan? Bana katılacak <gülüyor> mısın? Ya bir gecede değişmez. Benimle birlikte değişir yani. Okey, şimdi bunların bunların yapmamızı istedikleri e, görev ta burada. Buradan buraya gideceğiz. Çok, çok bir yol yok gibi görünüyor. İnanın bana çok yol var. Şurası, şuralar tehlikeli yerler. Şuralar çok tehlikeli yerler. O yüzden buralara çok böyle takılmadan veya çok başımızı belaya sokmadan ilerlememiz lazım. Fakat ondan önce uğramak istediğim bazı yerler var. Buradan geçmek hoş bir şey değil oğlum. Şuradan geçtiğini düşünsene çok sinir bozucudur ya. Selam. Bu, bu sanırım askeri bir tren. Oo, sen nesin? Hadi lütfen beni şey... Sen T45 misin? Sen sanırım T45'sin. Sen T45'sen selamlama gerek yok. Bakamıyorsun ki, bakamıyoruz ki. Ulan nasıl çıkacağız buraya? Abi çık zıplayamıyorum ha ha ha. Burayı açamıyorum çünkü buranın bilgisayarı var. A yukarıdan buranın bilgisayarı. Poisons. Yay. Oo. Gücleri bakalım. Dur dur dur dur dur dur dur dur dur. Hocam. Sen nesin? Çık buraya çık. T45. T45. Teşekkürler. Bu muazzam zırh için ama T45'te giymek istemiyorum ya. Boş durumlar olmuyor. Burası ne ya. Oğlum çok ilginç ha. Follow bizi oradan or. Hey hey, hey hey hey hey hey hey. Hey hey hey hey hey. Benim kimseye zararım yok. Ulan kimseye zararım yok işte ya. Hayır. Savaşmıyoruz. Değişmiyoruz da. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ulan gelme ya. Dur dur dur dur dur dur. Ölüyorum. Hayır. Okay, güzel, harika, harika, harika. Legendary bir biraz sonra legendary bir şeyimiz olacak. Um, ama şu an, timpeki bas, timpeki bas, um, bir de nuketçeri mi basa, bir de nuketçeri bas. Vur, vur, vur. Yeter ki vur sadece, sadece vur. Lan, öldük ulan be. İşte bunlar bu kadar güçlü arkadaşlar. Zor, zorluk seviyesi bu kadar zor. Ya öldürmek üzereydik ya. Of çok iyiydi. Oğlum oh, içinizden birisi Legendary. Size öl ölmüşsem sizi de öldüreceğim. Kaçamazsınız benden. Ben sizden kaçamadım. Siz de benden kaçamayacaksınız. Nasıl bir mantık bilmiyorum ama. Oh. Okey kafalarında bir şey yanlış yapabildik kapaanı karıştırdık he he bu nereye gidiyor Hayır sürekli quick save atıyorum gördüğünüz gibi çünkü ihtiyacımız var ama şu an bunun menuni olsaydı sen oo oh oh. Aa geliyorlar, buraya gelebiliyorlar. Sen artık bir mutate olur musun kardeşim? Top mermi harçalım. 10 mm'lik. Bak bak arkaya saklanıyor ha. Sisli sisli hareketler yapıyor. Gel o zaman. Gel. Gel hadi beni takip et. Takip edip öldürecek bakın beni biraz sonra. köpeği öleceğiz. Ulan havalara bak havalara Gören de Arkanın kurdu der Gel gel gel gel Bakıya okay, salakça bir şey yapacağım Bombaydı lan o Bombaydı oğlum o Tamam seni Böyle Yavaş yavaş halledeceğiz. Umarım üzerinden güzel bir şey çıkar be. Umarım üzerinden güzel bir şey çıkar ya. Hadi köpüş. Bir güzel bir legendary bir silah yemiş ol ha. Güzel legendary bir tabanca yemiş ol. O kadar güzel olur ki şu an cephanemi muazzam bir hızla tüketiyorum arkadaşlar. Cephanem bitti. Okey. Hadi bakalım. Okey. Bir. Bu köpek bir şeyi koruyordu. Ya öf ya. Bu ne abi? Kötü lan bu. Ben bunu satmak için de almam yani yanıma. Arkadaşlar benim satmak için aldığım şeylerde genelde şey oranı oluyor. Hani 1'e 40 ağırlık değer oranı oluyor. Ama yazık ki böyle bir şey yok şu an. Vodka ne veriyor? Renk işimize yarayabilir maksimum HP falan artırıyor belki ama ah. Burada da bir şey yokmuş ki ya Bu savaş bizim cephanemizi çok ee, müthiş bir hızla tüketti ee, O yüzden bundan sonraki hareketlerimizde çok dikkatli olmamız gerekiyor ben biraz burada hafif bir takıntı yaptığım riske girdim ama Legendary idi ama ya bilemezsin şimdi Şu elindeki tabancanın çok güzel bir versiyonu falan da çıkabilirdi Ulan Siz de Gelmeyin ya Hiç, hiç uğraşmayacağım Oh o yüzden da yedik ha Osman üstü başı şey oldu. Oho bir tane daha şey var burada. Birisi burada sinek ilacı kullan. Nereye gidiyorsun oğlum? Oo oh, Black Blowfly. Wow wow wow. Okay bu daha güçlü bir şey. Lan iki benim benimsin yedi be. Hep, bugün hep şeylere mi denk geliyoruz ya benim mi bir şeyim mi oluyor al abi mutlaka kokteyli al. The Queen de al şey yaparız. Oh Steam Park en azından güzel bir şey. Bu neymiş yani Burada birisi aa birisi varmış cidden tamam. lan. Bottle Cap 45. Oh Piper olur. Bu var ya bu bizi kurtardı ha. Bu bizi cidden kurtardı. Ooo oh, Short Hunt oha. Tüfeyi de varmış. E burada bir yaşıyormuş arkadaşlar bu böcekler gelip öldürmüş yani. Kadının hayatını falan mahvetmiş. Belki erken gelseydik kurtarırdık. Okey bir süre bunu kullanacağız. Altı patlar ama el yapımı mı bir altı patlar? buradan oradan buradan yapılmış bir altı patlar o yüzden ne kadar iyi olur kesinlikle bilmiyoruz. Hayır. Seninle hiçbir sorunumuz yok geyik. Sen kaçacaksın ve bana saldırmayacaksın. Okey. Umarım burada bir şey yoktur. Burada düşman bir şey var mıydı ya? Onu hiç hatırlamıyorum ha. Ne? Radyasyon mu? Oo. Okey. O zaman bunu giyiyoruz. Bir de redox çak. Radex var mı? Var. Redox çakıyoruz ve Radyasyon direncimiz yükseliyor. Bu düşmüş bir uçak. Bombanın patladığı sırada havada gibi uçak ve düşmüş. Oo. Oha! Oğlum süper lan! Harika şeyler bulduk. İyi ki buraya gelmişiz ha. Şarjör kapasitesi falan da bayağı iyi. Sen, sen normal bir scavengersin ama sen burada öldüğüne göre demek ki buralarda birileri var. Gaz kenesini ve Blue Dress'i alalım. Acı sen ne diyorsun? Bu arada söylemeyi unuttum. Az önce gittik yerleşimde konuştuk ya. Büyük ihtimalle bu bölüm boyunca yapacağımız tek diyalog o olacak. Çünkü... Daha çok biraz birazcık daha aksiyon dolu bir bölüm olacak. Wow, burada, burada da ayrı bir savaş çıkmış ha, yani bu, bu, bu adam burada yastığıyla beraber burada kalıyor ve silah da hemen yanında falan yani. Uçağın içinde ayrı bir savaş çıkmış ama ilginç bir olay da şey, bu insanların hepsi ölmüş, uçağı yağmalamaya gelip ölmüşler. Acaba bizi kim öldürecek biz bu uçağı yağmalamaya çalışırken? Sormamız gereken sorulardan biri de o. E bu uçağın şeyi nerede? Kafa kısmı nerede? Belki de yukarıdadır ha. Ne oldu lan? Yukarıya çıkış vardı ve ben onun mu şey yaptım? Okey, geçitten buraya gelmemişiz. E gelelim o zaman 10 milimetrelik şey alırız, o güzel. O shotgun şey de güzel, 308'lik de güzel, harika. Sen scavengers'ın. Senin şapkana bayıldım. Şapkayı alıyorum. Better Fedora'yı alıyorum lan. iyi iyi şey topladık ha. Harika topladık ya. Aha. Harika. My Lord'lara az önce geçen bölümün sonundaki canavarlara yüzde %5 daha fazla hasar vuracağız. Seve seve. Seve seve. Mirror'da bir şey yok. Ama burada da burada da bak. Şey ha. Çok ilginç. Burada da elinde silahlı birisi. Kim öldürdü bunları? Her kim öldürdüyse sanırım buranın Büyük lootunu aldıktan sonra bizi de öldürecek gibi. E, i̇yi bakayım hadi bakayım. Hazır mıyım? Kesinlikle değilim. Kesinlikle hazır değilim. Ama girişmek lazım yani. Aaa Flight Data Recorder. İlginç. Evet. Bombayla birlikte nükleer bombayla birlikte patlayan e EMP'nin elektromanyetik darbenin sonucu olarak uçakta düşmüş. Ee, ne kadar? Okey 17 sim pekimiz var. Aa level de levelimiz de var ha. Level atlayabiliriz. Kaçıncı level? Oya oya oya oya oya oya oya oya hayır. Oh oh oh oh oh oh. oh, oh. Okay. Whoa. Oh. Ulan. Hemen şimdi mi ya? Mutant Süper mutantlarla hemen şimdi. Ulan bir gidin ya. Abi hayır. Hayt <gülüyor> hayt <gülüyor> ben kaçıyorum ki. Hehe <gülüyor> görüşürüz. Bye fellas. See you later alligator. <gülüyor> Sizle daha sonra başka bir zamanda görüşürüz. Onlar hala peşinden geliyor mu? Umarım ge e, görmüyorum harbiden. Umarım gelmiyorlardır. Hu. Hu. Oho! abi sen ne? ne yapıyorsun yani ya? Sen Centibots'un. Evet, evet birbirinize girin lütfen. Lütfen birbirinize girin. Lütfen birbirinize girin. Birbirinize girin. Lütfen birbirinize girer misiniz? Birbirlerine giriyorlar. Hayır! Ha kaldım, aralarında kaldım, bu mu yani? Abi yine çok kötü bir yerde mi save aldım ben acaba? Bunu da tüketelim çünkü gerçekten ihtiyacımız var, şu an nelere nelere ihtiyacımız var var ya. Hayır, hayır, hayır. Çak. Birbirlerine giriler, gerçekten birbirlerine giriler. Oğlum koşuyorsun vay ya nasıl koşuyorsun hemde Aaa abi süper mutant hastanesine girdim olacak iş mi bu ya Ya olaya bak Okey çok çok kötü bir şey yaptım ben um, Canım ne kadar az Bir tane daha steampack jack Peşinde geliyorlar mı hala Sanırım geliyorlar Abi gelmeyin peşinden manyak mısınız gidin lan Sol tarafta süper mutantlar var Böcekler Böcek sesleri Böcek sesleri. Lütfen peşimi bırakın ya. Ben size hiçbir şey katmayacağım. Birisi beni gördü şu an. Şu an birisi beni gördü ve dangerdayım. Koş. Koş. o şu tarafa koş. Gözünü seveyim şu tarafa koş. O süper mutant mı? Abi neden süper mutantlar burada? Lan olaya bak ya. Böyle, böyle şey mi var lan? Bu dünya mı? Dünya değil oğlum bu. Dünya böyle bir yer olamaz. Bu ne? Ah, kavimize geldim. Ooooh. <gülüyor> Atom bir prez ya. Atom güler olsun. Ne oluyor kuzum? Ha? Ha? Oha! Oha! Legendary Red Scorpion bana saldırıyor hala. Öldürmüş lan, Sentry Bot'u öldürmüş. Hocam merhaba selam ben geldim. Okey ben burayı lütfen şeyle açmak istiyorum hiçbir şeye en kısa sürede ben içeri girmek istiyorum. O yüzden de nerede abi çok teşekkürler bir de gözlüğü takabilirsek harika olur. Gözlük nerede olan ha? Lak mı? Hayır hayır. Ha. Karizmatik Osman olalım silahı da indirelim. Hocam selam. Hocam arkada canavarlar var çekim yapmıyorum. Arkada canavarlar var. Evet, ziyaret etmek istiyorum. Evet, harika, harika, harika. Aslan parçaları be. Savaşın işte bu ya. Nerede lan bu? Ulan akrebe bak ya. Beni takip etmiş şerefsiz. O içeridekilerle kapışıyor şu an. O ulan Hayır Benim peşimden gelecek Oha mutasyona şimdi uğramış Abi sen sentri botla falan çalıştın Hocam selam Hocam selam Oo, Hayır Yeter, Uzak durur musun acaba? Lütfen o karakteri de rahat bırakır mısın? Bu seviyede bir... Oooooww oh! Seni... Hayır! Hayır! Git lan. Öldürdük. Şerefsizi öldürdük ne bu? Sen oh işte var işte bu ya işte istediğim bu ya Ghoul Slayer's Pipe Bolt Action Pistol bir şey yani anladım. mı? Bak 47 zarar veriyor. Ghoullara %50 daha fazla zarar veriyor. Yani gitmiş falan vuracak yani şeylere ghoullara. Harika al alıyoruz ya. En kötü satarız abi ne olacak gözünü seveyim red scorpion bunu da alıyoruz bak 155 e 55 bunu kesin satıyoruz. Oturalım hacı. oturalım Oturmayı hak etti yani. Osman oturmayı o kadar çok hak etti ki. Osman otur abi. Hocam sizi unutmayacağım. Ben bu kasabayı unutmayacağım. Bu kasaba benim en, en zor anımda bana yardımcı oldu. Var ya bu kasaba bu kasaba benim yurdum ulan. Bu kasaba benim yerim yurdum ya. Bu, bu kasaba exception yani şey. İyi hadi başlayalım abi. Hiçbir şey çalmayacağım sizden. Oturuyorum ben buraya oturuyorum. Diyalog falan görüyoruz ya şu an. Çok da diyalog şey olacağını düşünmemiştim yani. Ac, sana kapıyı. Gözünü seveyim acı. Dışarıda kalmak istemiyorum artık. Lütfen aç. Ah medeniyet, insanlar. Cem selam. Neden burayı semiyor musun ya? You <Sessizlik> ee, ben, hum, truckers aslında. Bir kervan geçmiyor. bir, bir ge kervan gördük aslında buraya giderken ama kuzeyden falan geliyordu yani. Canavarların olduğu yerden. <Sessizlik> oh, ve Hocam ben parayı isterim Hocam ben parayı edemedik, Osman'ın karızması yetmedi de buna tamam, Tüh tamam, hadi, okey Karavan'da Şimdi bu kasaba işe diyorsun da yani bu kasaba benim hayatımı kurtardı Ya yani orada öyle bir şey de var çok daha bir şey yapmak istemiyorum falan yani bilmiyorum ama güvenli bir yere geldik. duvarlara çevrili bir yere geldik. Çok güzel görnen bir yere geldik aslında. Tam medeniyet varmış gibi duruyor burada. Eee güzel. biz gidip ticaret yapalım bari şey. Yap Aa doktor var. Selam. Me, I ciddi alıyor. Penny. Peki Penny, ıı, Peki ben burada bir ıı, araştırma yapıyorum. Bir şeyler falan varmış. Ne ne, ne oluyor, neler oluyor? Dan. <gülüyor> Öyle mi? Peki nasıl birisiymiş bu lan? I bir şeyler olmuş demek ki. like him. Hmm. You know, honey, I I was just shooting off at the mouth. Just forget anything I said about that. Compound they ha? make, Dur dur dur dur dur hey, dur dur dur. hayır. Enjoy your Oğlum, yapacaktık ya your dışarı çıkmamız gerekecek şu an için çıkabiliriz şu an your stay. Enjoy your stay. Enjoy your stay. Enjoy your stay. Enjoy your stay. Enjoy your stay. Enjoy your stay. Enjoy Hemen şu an için Öyle bir sıkıntımız yok Mermi al alacaktım Alamıyorum Öff. Hayır Hayır böyle bir ses kesinlikle duymuyoruz Böcek sesi yok böcek sesi değil o Böcek sesi diye bir şey yok Uuu kan Uuu fücünsel lazer e, şeyi bunu satarız Gunners green bandana mı o gunner'ları kiralamış herif. Okay. Okey Ya short combat rifle mı combat rifle ne kullanıyor 45 kullanıyor Bize 91 tane var um, Ama Benim elimdeki silah daha iyi vuruyor Ama bu seri vuruyor o yüzden bunu alıyoruz biraz cephaniye ihtiyacımız olacak değil Deezers Deezers lemonade, Hey Dan. Bir şey diyebiliyor muyuz şu an? Compound'a bir yer var. Is, password. Ben hmm. bir şey buldun <gülüyor> Okay. Hadi gidelim o zaman? Okay. Old man's şey Jacob sen oluyorsunuz o zaman. Selam. Aynen öyle. Merhabalar oturan adam. Böyle mi duracağız? Oldukça tuhaf bir durum aslında ama Compound neresi? You Ya keşke burada birazcık daha bastırılsaydık ama bastıramıyoruz. Dezer sarım limonta veriyormuşsun sen. Yani? Haydalim. I'll take some. Enjoy. Hey Dieser. 93% of all visitors <gülüyor> prefer. Benden istediğim kadar alabilir miyim? I'll take some. Limit one per customer per day. Ah, okay. Ne yapıyor bu limonata? Oha iyi iyileştirdi, ha bayağı iyi iyileştirdi vav wow. okey şimdi 2 saat mı uyuyacağım? hayır ben bir 10 saat uyuyacağım çünkü gerçekten Osman çok yoruldu ee, canavarlardan kaçtı, canavarlarla savaştı, bir birşeyle savaştı e bunların Hep, hepsi içeri giriyor ben burada nasıl araştırma yapacağım? E, kapattılar han kapıyı bir de kilitler, ha ve oo, havalarda gittikçe kötüleşirken bu bölümü burada bitirelim ve ee, bu kasabanın gizemini de sonraki bölüme bırakalım. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Bu bölümden keyif aldıysanız ee, beğenip paylaşmayı, düşüncelerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hatta olsa bu Yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.